Bin faz geçtim, dünya bir mevsim. Beni kendi cehenneminde hapsediyorsun. Ruhum param parça. Şarkı sana son sözü İsyarım var geceye Aramız bozuk, aramız uzak Uymuş sorun buldum inan Geldim yoktum neye yara Onca akşam oldu sonra gece Güneş battı dibe bile bile Karanıktın benim yüreğime Karardım seninle bile bile Her şeyden vazgeçtim daraldım zamanla içimde kafana kısıldım görmedim beni yine Belki duymadım bile bile Eğer bu ölümse şeytan gülsün senin yüzüne de Kurtuluş ölmekse başardım kurtardım kendimi sana inan ben Farkımız yok yine de Şeyk ama farkımız yok Tek savaşında biliyorsun her dakikanın her saniyesini yaşıyoruz Tanrı koydu kuralı hepimiz biliyorum Haniyiz hepimiz aciz bir fani Yorulmayacağız mı ölmeyeceğiz mi yani Gece gibi karanlığın içi avcumda bulut Benim için elim olan umut Sebebini biliyorum aslında bunun Yaşadığım kaygan bir zemin ve uzun Güneşi özlüyorum aklımda kusur olan Kardan adam gibi gelecek sonum Gün yolun yolum adımlarım aydınlatır Akşamca adım ama ters fonum Çok yandı canım paramparçayım Evet bugün yarım varım ama belki yarın yokum